Teknoloji.org'dan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayız. Biliyorsunuz Samsung son olarak Amiral Gemisi modeli tarafında Note 20 Ultra'yı satışa sunmuştu. Açıkçası bu telefonun bizim elimize ulaşması biraz gecikti. O yüzden biz de hani bir inceleme yapmak yerine böyle biraz daha uzun kullanım testi tadında bir video çekelim istedik. Ve bu videoda şimdi sizlere Note 20 Ultra ile ilgili Deneyimlerimizi anlatacağız arkadaşlar. Tabi telefonun tasarımından, özelliklerinden vesaire bahsederek videomuza başlayalım. Öncelikli olarak şunu söyleyebilirim size. Note 20 Ultra tasarım açısından baktığımız zaman gerçekten günümüzün en şık telefonlarından biri arkadaşlar. Bu su götürmez bir gerçek. Tamam telefonun fiyatı pahalıdır, bu fiyata değer diyemez o ayrı bir konu. Ama her şeyi bir kenara bırakıp tasarım açısından baktığımız zaman gerçekten çok şık ve göz alıcı bir telefon. Özellikle ekranın parlaklığı, ekranın netliği beni cezbetti. Gerçekten şu yan çerçevelerin sıfıra yakın oluşu, üst ve alt çerçevenin aşırı derecede ince oluşu beni mesletti ki ben bu telefonlarda genel itibariyle buna çok dikkat ediyorum. Alt çerçeve kalın mı, yanlardaki çerçeve ekran oranı nasıl bunlara çok dikkat ediyorum. Delikli ekran tasarımını Note 20 Ultra'da gayet başarılı bir şekilde uygulamış Samsung. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Bu ekran Samsung'un yeni geliştirdiği. Dinamik amoled teknolojisine dayanıyor aslında. Ve 120 Hz'likte bir yenileme hızına sahip 6.9 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz. 1440 x 3088 piksel ve 496 ppi piksel derinliğine sahip. Benim için asıl önemli olan ekran gövde oranıydı ki buradaki ekran gövde oranı arkadaşlar %91.7. Evet yani neredeyse %92. Telefonun önden bakıldığı zaman zaten çerçeveler dediğim gibi çok ince kalmış. Gerçekten Samsung'u bu konuda tebrik etmek gerekiyor. Tabi tasarımla ilgili eleştireceğimiz bazı noktalar yok mu? Elbette var. Ekranın bir kenara bırakıp telefonun arka yüzüne geçtiğimizde yine bize her zamanki olduğu gibi pürüzsüz bir yüzey karşılıyor. Ve burada telefonumuzun en önemli özelliklerinden biri olan ana kamera modülümüzle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bu ana kamera modülü açıkçası böyle bakıldığında sanki çok profesyonelmiş. Böyle DxOMark'ta dağları devirmiş, açık ara rakiplerine fark atmış bir modül gibi duruyor. Lakin böyle değil. Geçtiğimiz günlerde DxOMark'ta bu telefon derecelendirildi ve 10. sıraya yerleşti arkadaşlar. Dolayısıyla bu kamera modülünün bu kadar kalın olması pek de bir şey yaramamış gibi duruyor. Çünkü pek çok cihazın arkasında kaldı ki kamera modülü bu derece kalın olan ikinci bir cihazda yok sanırım. Dolayısıyla bu modülü eleştirmek mümkün. Kamera yetenekleri malum 10. sırada ama kapladığı yer sanki dağları deviren profesyonel bir makineymış. Havası veriyor ama öyle değil günün sonunda baktığımızda. Dolayısıyla bu ince tasarıma, bu şık tasarıma, bu kamera modülünün hiç olmadığını söyleyebilirim. Şöyle telefonu tuttuğunuz zaman arkadaşlar hani telefonun ...kasası 1 dersek bu kamera modülü çıkıntısı da 0.5'lik biri yer kaplıyor. Yani o derece büyük ve kaba bir çıkıntıdan bahsediyoruz. Bunun şöyle bir dezavantajı da var. Örneğin pantolonunuza falan koyduğunuz zaman ciddi şekilde sizi rahatsız ediyor. Telefonu bu şekilde koyduğunuz zaman sıkıntı yok. Yani şu kısım dışa bakarsa eyvallah. Ama şu şekilde geldiği zaman arkadaşlar cidden şu kamera çıkıntısı sizi aşırı derecede rahatsız ediyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Tasarımla ilgili detaylara değindikten sonra gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine. Samsung bu telefonda çıtayı böyle en yükseğe taşımaya çalışmış. RAM miktarını, dahili depolama miktarını ve tabii ki Yonga setini en üst seviyede kullanmaya çalışmış. Yani bunlardan kısmamış 12 GB RAM var arkadaşlar bu telefonda. Gerçi şu da bir gerçek ben Ronyoş Pro kullanıyorum bu telefon orta segment bir telefon ve bunda da 12 GB RAM var tabi bu da ayrı bir konu. Yonga setine baktığımızda ki bu bizi aslında çok alakadar ediyor daha doğrusu Türkiye'deki kullanıcıları çok alakadar ediyor arkadaşlar bu telefonda Exynos 990 yonga seti bulunuyor biliyorsunuz Samsung burada bir ikincil bir yapı sergiliyor kalkıyor Amerika'da Çin'de Snapdragon yani Qualcomm'un ürettiği Snapdragon 865 yonga setini kullanırken. Türkiye'de ve işte Hindistan'da bazı Asya ülkelerinde de iki Avrupa ülkelerinde de bazılarında Exynos 990 Yonga setini kullanıyor. Burada şöyle bir nüans var. Exynos 990 son testlerde Qualcomm'un hali gerisinde kaldı. Ki burada şu da önemli. Amerika'da ya da Çin'de satılan telefonların fiyatıyla ülkemizde satılan telefonun fiyatı arasında bir fark yok. Yani sonuç olarak günün sonunda baktığımızda Aynı fiyattan satışa çıkıyor bu telefondan. Hatta ülkemizdeki vergilerle vesaire de en yüksek fiyattan yine biz alıyoruz. Ki o meseleye hiç girmiyorum bile. Çünkü konu bambaşka yerlere gidecektir. Dahili depolama tarafına baktığımızda arkadaşlar 256 GB'lık bir dahili depolamadan söz edebiliriz. Ki bunun da gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Yani ben bu telefonu kullandığımda Geno 3 buradan aktarım yaptım. Bunun da dahili depolaması 256 GB'tı. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. E, 100... 50 küsur gigabaytlık bir kullanım alanım vardı. Bunda da rahat bir şekilde bu alanı kullanmaya devam ettim. Fotoğraf çektim, video çektim, oyun indirdim düzünelerce. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Dolayısıyla hani bu telefonu aldığınızda dahili depolama tarafında bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ayrıca bulut üyeliklerine de ihtiyacınız kalmıyor. Örneğin ben eskiden bir iPhone kullanıcısıydım ve İster istemez iCloud'u kullanmak zorunda kalıyordum. Çünkü dahili depolama tarafında büyük sıkıntılar çekiyordum. Fakat Rana 3 buraya geçtikten sonra bu sıkıntıları geride bıraktık diyebiliriz. Çünkü 256 GB'lik günümüzde gerçekten kullanıcılar için hayli hayli kat kat yeten bir hafıza diyebiliriz. Dolayısıyla Note 20 Ultra'da da hani bu telefon alanlarda dahili depolama alanında bir sıkıntı çekmeyeceklerdir. Ki büyük ihtimalle bulut tarafındaki ihtiyaçları da ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar gelelim kameraya. Ben bu telefonla pek çok fotoğraf çektim. Genel itibariyle baktığınız zaman aslında fotoğraflar sizi memnun ediyor. Hani kamerası DSO Max 10. oldu diye kötü demiyoruz. Fakat bu telefondan daha iyi fotoğraf çeken kameralar var mı? Evet var. Dışarıdan bu kameraya baktığınız zaman sanki hani dünyanın en iyi telefon kamerasıymış gibi duruyor. Dürüst olalım bayağı böyle dışarıdan baktığınızda gösterişli bir yapıya sahip. Fakat işin aslı öyle değil. Ama bu. Sizin ihtiyacınızı karşılar mı? Hayli hayli karşılar yani canavar gibi fotoğraf çektiğini söyleyebilirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fotoğraf konusunda gayet başarılı yakınlaştırma olsun, hani geniş açı olsun, makro olsun gayet güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu arada kamera bilgilerini de vereyim size. Bu telefonda 108 megapiksellik geniş açılı bir kamera bulunuyor. 12 megapiksellik periskop telefoto kamera var ki bu kamera sayesinde 50x'lik bir hibrit zoom olan ağınızda mevcut. 12 megapiksellikte ultra geniş açılı kameramız bulunuyor. Bu telefonun arkadaşlar 8K videolar çekebiliyorsunuz 24 fps'te 30-60 FPS değerinde de 4K videolar çekmeniz mümkün oluyor. Ön yüzde ise 10 megapiksellik geniş açılı bir kameramız mevcut. Genel itibariyle baktığımızda kamera kurulumları yeterli mi? Evet yeterli. Hatta fazlasıyla yeterli. Doğal olarak hani ben bu telefonu aldım kamerası beni pişman etti deme lüksünüz yok. Dürüst olalım kamerası günlük kullanımda gayet yeterli arkadaşlar. Ama Hani bir kapışma var ya DxOMark'ta zirve kimin olacak diye. Örneğin hani P40 Pro ile karşılaştırdığımızda bu telefonu. p 40 Pro'nun kamerası bundan daha iyi. Yani genel itibariyle baktığımızda düşük ışıkta olsun, zoomlu çekimlerde olsun daha iyi bir performansa sahip. Şunu da belirtmek istiyorum. Samsung'un kısa bir süre önce yani bu yılın başında satışa sunduğu S20 Ultra'nın DxOMark puanı Note 20 Ultra'nın DxOMark puanından daha yüksek arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış Olalım. Peki bu telefonun video performansı nasıl? Dilerseniz bu video performansını da ofisimizin dışında biz hani E5'in tarafında 16. kat bu arada rüzgar vesaire de var. Burada bir video çektik. Dilerseniz bu videoyu gösterelim sizlere. Video performansı hakkında da bir fikir edinmiş olursunuz arkadaşlar. Evet günün sonunda baktığımız zaman Note 20 Ultra kullanım açısından gerçekten güzel bir telefon. Benim eleştireceğim tek nokta dediğim gibi şu kamera çıkıntısı insanları hani cebinizde vesaire olduğunda fazlasıyla rahatsız edebiliyor. Ayrıyeten şöyle bir durum var telefon normale göre biraz ağır arkadaşlar. Hani böyle elinize aldığında gerçekten ağırlığını hissedebiliyorsunuz. Tabi bunu boyuta ve şu kamera kurulumuna bağlamak mümkün olur. Bataryası çünkü öyle aman aman böyle 6000-7000 mAh'lik bir batarya değil. Bu telefonda 4500 miliamperlik bir batarya bulunuyor ve bu bataryada 25 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle desteklenmiş durumda. Bataryadan bahsetmişken test şarj özelliğinin vesaire olduğunu da belirtelim. Örneğin kablosuz kulaklığınızı bu telefona yaklaştırıp test şarj özelliği sayesinde hemen doldurabiliyorsunuz. Tabi bunlar güzel şeyler. Teknolojideki premium özelliklerin bu telefonda bulunması güzel şeyler. Örneğin koruma tarafında Corning Gorilla Glass Victus kullanmış ki bu daha yeni çıkan bir teknoloji. Samsung hemen yani bu teknolojiyi kullanan ilk markalardan biri oldu. Dolayısıyla ben hani bu telefonu düşürmedim ama genel itibariyle camının sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Kutudan ilk çıktığında zaten üzerinde bir koruma bandı ile birlikte geliyor. Yani ekranın üzerinde bir jelatin de var. Bunun haricinde Corning Gorilla Glass Victus'a gelmesi de önemli bir artı arkadaşlar. Genel itibariyle dediğim gibi kullanım tarafında gayet sizi memnun edecek bir telefon. Yani öyle eksisi çok fazla. Yok sadece dediğim gibi tasarımsal olarak baktığımız zaman şu kamera çıkıntısının biraz böyle fazla olması ve cebinizi rahatsız etmesi sizi rahatsız edebilecektir. Tabi günün sonunda baktığımız zaman arkadaşlar bu bir Note modeli. Önemli olan bu modelde ne? Şu görmüş olduğunuz kalem. Bu kalemin tepkime süresi Note 20 Ultra'da gerçekten geliştirilmiş durumda. Zaten çektiğiniz anda hemen kapalı ekrana yazma diye bir seçenek geliyor. O bir ekranda çat çat yazabiliyorsunuz. Note alma konusunda gerçekten çok Verimli bir telefon yani örneğin bir toplantıdasınız vesaire diyelim hani hemen not almanız lazım hemen çıkartıp buraya 500 binden bir şeyler yazabiliyorsunuz ve gerçekten hızlı bir şekilde not alıp bunu kaydet diyebiliyorsunuz. Ben bu özelliğini çok sevdim gerçekten telefonun yani e, bir not almanız gereken bir yerde hani kağıt kalem aramanıza gerek kalmıyor telefonun açıp bir yerine yazayım demenize gerek kalmıyor hemen tak diye çıkartıyorsunuz kalemi hızlı bir şekilde not alabiliyorsunuz şekiller çizebiliyorsunuz ayrıca eğlenceli uygulamalar da var. Örneğin art temelli bazı uygulamalar var. Telefonu şöyle tutuyorsunuz mesela etrafı tarıyor vesaire. Daha sonra şekiller çiziyorsunuz ve bu şekilleri videolarla birleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla ortaya ilginç işler de çıkabiliyor. O açıdan bakıldığında telefonun segmentindeki rakiplerine oranla farklı özellikleri mevcut mu? Evet mevcut. Yani Note 20 Ultra'da deneyimleyip başka telefonda deneyimleyemeyeceğiniz pek çok özellik var. Günün sonunda baktığımız zaman... Telefonun fiyatı da buna göre nitelendirilmiş durumda. Hala arkadaşlar bu telefon ülkemizde 11.300 liralar civarında fiyatlardan satılıyor. Ülkemize ilk giriş yaptığında 13.000 da bu telefonun fiyatı. Fakat zaman içerisinde biraz düştü. Aslında çıkalı çok fazla bir sürede geçmedi ama fiyatı biraz hızlı düştü bana göre. 11.300 seviyelerine şu anda bu telefonu satın almanız mümkün arkadaşlar. Açıkçası alınabilecek güzel telefonlardan biri bana kalırsa. Ha, Exynos 990'la gelmesini eleştiriyor muyuz? Evet eleştiriyoruz. Fakat şu da bir gerçek. Bugün baktığımızda Exynos 990'ın çalıştıramadığı bir uygulama yok. Bunu da söylemek lazım arkadaşlar. Kalkıp da Samsung bütün ülkelerde bu Yonga setini kullansa biz bir şey demeyiz. Yani Amerika'da da, Çin'de de ne bileyim Avrupa'nın bazı ülkelerinde de Exynos 990 çıksaydı bu telefon amenna. Ama kalkıp da bazı ülkelerde Qualcomm'un Yonga setini kullanıp Türkiye gibi bazı ülkelerde Exynos Yonga setini kullanırsan ve Performans seslerinde de Exynos daha güçsüz çıkarsa doğal olarak bizim bu olaya bir itirazımızın olması da kaçınılamaz. Ama bunu görmezden gelmek gerekebilir mi? Evet gerekebilir. Çünkü dediğim gibi Exynos 990'ı şu anda verimli bir şekilde çalıştıramadığı uygulama yok. Telefonda herhangi bir ısınma kasma sorunları da olmuyor. Yani bu telefonla tüm oyunları oynadık ki zaten orta segmentteki telefonlar bile oyunları akıcı bir şekilde çalıştırırken Samsung'un Amiral Gemisi modelinin Oyunlarda donma kasma yapması beklenemezdi. Dolayısıyla çok bir oyun testine girip de bakın bu oyunu nasıl oynatıyor demeye gerek yok. Çatır çatır bir şekilde oynatacağı zaten malum diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuzda Note 20 Ultra ile deneyimlerimizi paylaştık. Hani bir incelemeden ziyade şimdiye kadar kullanım sırasındaki deneyimlerimizi sizlerle paylaşmaya çalıştık. Genel itibariyle ben ses kalitesi olsun hoparlör kalitesi olsun görüşmedeki böyle sesi karşı tarafa iletmesi vesaire gibi unsurlar olsun bu şekilde hiçbir şikayetim olmadı yani genel itibariyle kullandığım süre içerisinde herhangi bir şikayetim olmadı bu telefondan tabi günün sonunda baktığımız zaman arkadaşlar bu telefonun bir fiyat gerçeği de var yani askeri ücretin 2.300 lirası olduğu bir ülkede bir telefonun 11.300 liralara satılması çok da normal değil fakat İster istemez artık insan bazı şeylere alışmaya başlıyor. Çünkü yeni çıkan artık orta segment telefonlar için bile 7 bin lira, 8 bin lira fiyatlar istenmeye başlandı. Ki kısa bir süre önce Apple yeni iPhone modellerini duyurdu. Belki adam kalkacak 15-16 bin lira isteyecek yeni bir iPhone modeli için. Ben açıkçası yeni bir iPhone'un 12 alana kadar Galaxy Note 20 Ultra'yı almayı tercih ederim. En azından şu arkadan çıkan bir kalemi var ve gerçekten de stabil çalışan bir cihaz. Ayrıca tasarımıyla da halihazırda hazırda iPhone 12'nin çok çok çok önünde, en azından önünde nal gibi bir çentiği yok. İncecik çerçeveler, kavisli ekran, gayet de parlak bir ekranı var. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.